Merhaba arkadaşlar, dilerseniz önce bir önceki videomuzu biraz hatırlamaya çalışalım. Talep Kanunundan bahsetmiştik. Her şey sabitken fiyat yükselirse talep edilen miktar azalacak. Tam tersi durumda yani fiyat düşerse talep edilen miktar artacak demiştik. Demek ki fiyata göre bu eğrinin yerini değiştirebiliyoruz. Bu durum değerler sabitken böyleydi. Buna karşın, sabit değerlerden bazılarını değiştirdiğimizde, daha farklı sonuçlarla karşılaşabileceğimizi, yani talebi nasıl etkileyebileceğini anlatmıştık. Bu farklı sonuçlardan kasıt, ilişkili malların fiyatlarından ve ilişkili fiyatların değişmesinden, yani hem tamamlayıcı malların hem de ikame malların talebi nasıl artırıp azaltacağına dair etkiydi. Demek ki sadece bir senaryoyu değil eğrinin tamamını nasıl değiştirdiğini düşüneceğiz ve bunun üzerinde duracağız Şimdi sabit tuttuğumuz o faktörlerden birinden bahsedelim Bunun talebi yani eğrinin tamamını nasıl değiştirebileceğini düşünün Bunu değiştirecek olursak yani gelecek fiyatlara ilişkin beklentileri İsterseniz bunu tahtaya yazalım Yani gelecek fiyatlara dair beklentileri yazalım Şimdi Birinci senaryo diyoruz ve başlıyoruz Diyelim ki eğrimiz bu olsun Ve burada insanlar E kitabımın fiyatında Değişiklik beklemiyor olsun Sonra birden insanların beklentileri değişsin Fiyatların yükselebileceğini düşünsünler Şimdi diyeceksiniz ki Tamam, beklentiler değişti, peki sonuç ne olacak? Onu da hemen açıklıyorum Eğer fiyatın yükselebileceğini düşünüyorsanız ve Bu mal veya ürün de saklayabileceğiniz türden bir şeyse Siz de bu tahmininize bağlı olarak ürünü veya malı Fiyat yükselmeden alacaksınız Demek ki Eğrinin neresinde olursak olalım Yani hangi fiyat noktası olduğu fark etmiyor İnsanlar sonra değil, şimdi satın almak isteyecek Ve bu fiyat noktalarından her birinde mevcut talep artacaktır Burada herkesin sizin gibi düşündüğünü varsayın Bu durumda hem 2 dolarda hem de 4 dolar noktasında insanlar satın almak isteyecekler Bu insanların önceden fiyat beklentileri yoktu ancak şimdi var ne olacak bu durumda? Bütün eğri sağa doğru kayacak. Şimdi birinci senaryomuzu bitirdik. Fiyatın değişmesiyle bağlantılı olarak eğrinin sağa doğru nasıl kaydığını gördük. Ama bu sadece genel bir görüş. Eğer özetlersek durumu eğrinin sağa kayması ne yaptı? Talebimizi artırdı. Burada belirli bir miktardan bahsetmiyorum. Eğrinin tamamından bahsediyorum. Şimdi ikinci senaryomuzu düşünelim Tıpkı birinci senaryodaki gibi ilk durumda, bunlar da nötr durumdalar Gelecekteki fiyatların artıp azalacağına dair bir fikirleri yoktu Belki de sabit kalacağını düşünüyorlardı Şimdi biz burada birinci senaryonun tersini düşüneceğiz Fiyatların düşmesini bekliyor olsunlar, birinci senaryomuzda fiyatlarda bir artış bekliyorlardı, şimdi ise azalış bekliyorlar Hatta bilirsiniz elektronik ürünlerde bu tür durumlarla sıkça karşılaşırız Şöyle ki dizüstü bilgisayar veya herhangi elektronik ürün aldığınızda ileride fiyatların düşeceğini düşünürsünüz Beklentiniz ötürdü, şimdi ise beklentiniz fiyatların düşeceği yönünde Zaman geçtikçe hatta fiyatların daha hızlı düşeceğini düşüneceksiniz Evet Beklentileriniz aniden değiştiği için o ürünü şimdi alma ihtimaliniz de doğal olarak düştü. İyi de fiyat düşecek diyorum ama ne kadar düşeceğini bilmiyorum. Yani fiyat noktasını tahmin edemiyorum. En iyisi Ben biraz daha bekleyeyim şimdi almayayım dersiniz muhtemelen. Evet Bu senaryomuzda eğrinin Tamamı sola doğru kayacak Fiyat noktalarının tümünde yani eğrinin her noktasında talep edilen miktar düşecektir Bu durumda da talep eğrisinin tümü sola doğru kayacaktır bakın tümü diyorum bunu unutmayalım İkinci senaryomuzu da özetlersek Fiyatın yükselmesiyle birlikte talebimiz düşmüş oldu